Türkiye'nin trafik haber karşınızdayız. Ben Denizdemir Tarkan Masal, Tarkan Haber Bülteni başlıyor. <gülüyor> Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda. gününe önümüzdeki gelişmeleri seçin paylaşas benim. Haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tane çekirlesek. TV Tarkan TV Sosyal chat, haber, Pinterest haber, haber, TikTok, haber, TV Facebook Haber. LinkedIn Tarık Haber, Yayı Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Samet Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, Reddit Ground, Tayyip 338, YouTube Tarık Haber, TVBK ve Tarık Masyabla'yla yayındayız. Sosyal medya kanallarımızı tanıca kuruşak. <gülüyor> Onlar da açıldıkça tanıtırız değerli izleyenler diyoruz ve ilk haberimizle geçiyoruz. Borsa bugünü baya bir e, günü baş hareket şeklinde. 5.1 bu borsa 536 düşüşte Bitcoin 26.663 ile yükselişle kapattılar. Son dakika göre liderin 14 maçlık galibiyet serisi son buldu. Konyaspor Spor Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Son dakika göre, göre Spor Rosberg'te üst üste 14 maçlık kazanan Galatasaray'ın serisi Konya'da bitti. Konyaspor geriye düştüğü maçta son dakika golüyle Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup ettiniz. Haber <gülüyor> ülkemiz devam ediyor der dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Finlandiya'nın <gülüyor> NATO protokolü Türkiye Büyük Millet Meclisinde Şentop top imzaladı komisyonu sevk edildi. Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verdiğine ilişkin protokol Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanı Mustafa Şen top tarafına imzalan protokol Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda havale etti. Haber üretilmemiz devam ediyor değerli Dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hatay Havalimanı çağrısı geldi. Hesabı size yanlış bilgi verenden sorun dedi. Mansur Yavaş katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrı yaptı. Deprem sonrası Hatay Havalimanı'ndaki Onarım çalışmalarıyla ilgili konuşan Yavaş, kendi başımıza havaalanın tahminine kalkmadık, bizi çağırdılar, Cumhurbaşkanı'na yalan söylüyorlar dedi. Biz havalandaki molozları temizliyoruz dedik. Bize siz kimsiniz ki havaalanını yapıyorsunuz dendi. Biz bunu hak etmedik Sayın Cumhurbaşkanı, bunun hesabı bizden değil, kendisine yanlış bilgi verenlerden sorması lazım dedi. Ne oldu oğlum o gece? Ha? Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hat çağrısı, hesabı size yanlış bilgi verenden sorun. 17 Mart 2023-22.05 Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrı yaptı. Devam sonrası Hatay Hava onların çalışmalarıyla konuşan Yavaş, kendi başımıza havanı biz Cumhurbaşkanı dedi. Biz, kimsiniz? ''Biz bunu hak etmedik. Sayın Cumhurbaşkanı bunun hesabını bizden değil kendisine yanlış bilgi verenlerden sorması lazım.'' dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu teke tek programı çıkmalarda bulundu. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş Merkezi meydana gelen depremler sonrası, Atay Havalimanı'nın onarım çalışmalarıyla ilgili konuşan Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrı yaptı. Kimden söylüyorsa cezalandırılması lazım. Kalimantik onların çalışmaları için kendilerinin oraya çağrıldığını söylüyoruz. Bizimle ne oluyoruz? Kendi başımıza havaalanı tamir ettik. Lojistikte sorun olduğu için havaalanı iki günde açılması lazım. Biraz geciktiler. Bizim ekiplerimizi çağırıyorlar. Cumhurbaşkanı yalan söylüyorlar dedi. Cumhurbaşkanına yalanı kim söylüyor Allah aşkına? Kim söylüyorsa cezalandırılması lazım dedi. Cumhurbaşkanının hesabını sorması lazım. Yaş ve devam etti. Bizim titimiz havaalanındaki molozları temizliyoruz dedik. Bize siz kimsiniz ki havaalanı yapıyor dedi. Biz orada betonları onarıyoruz. Bunun yapılmayacak bir durumu yok ki. Siz kim oluyorsunuz dedi. Bu tavırlar da yanlış. Biz bunu hak etmedik. İlkanın bu şekilde biz yokmuş gibi davranması oradaki insanın emeğine yazık gereksiz bir tartışma Sayın Cumhurbaşkanı bunun hesabını bizden değil kendisine yanlış bilgi verenlerden sorması lazım Büyükşehir belediyelerini kullanmasını iyi bilmeliyiz bu <gülüyor> ve aımız tec büyük şehir belediyelerini biz buradan hataya yola gittik diyelim Bizim oraya kaçış makinesiyle geldiğimizi bilecekler. Artık konu var. Konum atabilirsiniz. Siz şuraya gideceksiniz denilebilir. Yorumlar. Beşikliliğe gönderilir. Biz oraya yardımcı oluyoruz. Biz haber bültenimiz <gülüyor> devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 10 Samsun'da <gülüyor> büfeye kurşun yağmur yapıldı. Bir kişi ağır Samsun'un Batra ilçesinde bir büfeye kurşun yağmur atıldı. Olayda 10 el ateş edilirken bir kişi ağır yaralanmış. 005 050. Samsun'da büfeye kurşun yağmuru. Bir kişi ağır yaralı. 17 Mart 2023-21-12 Samsun'un Bakra ilçesinde bir büfe kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda 10 el ateş edilirken bir kişi ağır yaralandı. İsmet Paşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesinde meydana gelen olayda henüz kimliği belirlemeyen 30 yaşlarındaki bir kişi cadde üzerinde bulunan büfeye silahla 10 el ateş ederek kurşun yağmuruna tuttu. Silahtan çıkan kurşunlardan 2 tanesi içeride bulunan büfe sahibi Recep başın kasığına ve dizine isabet etti. Hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan büfe sahibi olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis şüpheliği <gülüyor> arıyor. ardından kayıtlara karıştı. Polis ekipleri şüpheliği yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak İHA Yorumlar. 500. Büfeği, kurşun, yağmuruna Ana haber, rütemiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimizle geçiyoruz. Uyguladığı <gülüyor> anlar yaşandı. Galatasaray, Ahmet Çalık unutmayız. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Krematlikolu ve Barış Arka Yılmaz. Koyun Sporat'ın golün ardından Ahmet Çalık'a... Duygu dolu anlar. Galatasaray Ahmet Çalı unutmadı. 17 Mart 2023 21.12 Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz, Konya spora attıkları golün ardından Ahmet Çalıran'dır. Sport Otos Süper Ligin 26. haftasında Konya Spor'la karşı karşıya gelen Galatasaray, attığı ilk golden sonra Ahmet Çalık'ı andı. Buruk Alkış aldı. Milo Trasika'nın golünden sonra Ahmet Çalık'ın formasıyla tribünlere selam veren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Alkış aldı. Kerem Aktürkoğlu ve Barış Akar Yılmaz'da boldun sonra Ahmet Çalık'ı aldı. Kerem Aktürkoğlu'nun formayı öptüğü anla yürek ısıtı. Yorumlar. haber ürkenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan film gazeteci ayakkabı hediye etti değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile finalca e Cumhurbaşkanı Suriye Nitro'nun 5'te böyleki görüşmesinde ilginç alınır yaşandı. Programı takip eden film gazetecinin ayakkabısının ıslandığını gören Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a gazeteciye ayakkabı hediye edilmesi talimatını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fin gazeteciye ayakkabı hediye etti. 17 Mart 2023-2050 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Ministrö'nün Beştepe'deki görüşmesinde ilginç anlar yaşandı. Programı takip eden fin gazetecinin ayakkabısının ıslandığını gören Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a gazeteciye ayakkabı hediye edilmesi talimatını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Ministrö'yü Beştepe'de araladı. Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki karşılama töreninde ilginç anlar yaşandı. Beyine gazeteciye ayakkabı hediye edilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende film gazetecinin ayakkabısının ıslandığını gördü. Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a gazeteciye ayakkabı hediye edilmesini söyle." dedi. bana ayakkabı ölçülerinin alınıp alınmadığını soran cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya cumhurbaşkanı ministre ayakkabılar Bunu bunlarınımız lazım dedi kaynak Anadolu Ajansı yorumlar 500. NATO üyeliğine onay verilmesine CHP'ye gelişme Türkiye'den Finlandiya'ya NATO onayı. BBMD süreç başlıyor. Finlandiya'ya onay verilmesine CHP'den ilk yorum... yaklaşık bir saatte bu ekranlarda izleyenim Adıyaman'da 6 Şubat'tan bu yana haber alınamayan adamın cansız bedeni bulunduğu Otomobil enkaz altında kalmış değerli izleyenler. Adıyaman'da 7.7'lik deprem aracıyla sihir halindeyken yakalanan ve 6 Şubat'tan bu yana kayıp olarak kararan Çay Ocağı İşlet Meclisi Bilginç enkaz altında kalan otomobilin içerisinde ödüm olarak bulundu. Bilginç'in cenazesi otopsi için morga kaldı. Adıyaman'da Şubat'tan bu yana haber alınamayan adamın cansız bedeni bulundu. Otomobiliyle enkaz altında kalmış. 17 Mart 2023-2048 Adıyaman'da 7.7 lik depreme aracıyla seyir halindeyken yakalanan ve 6 Şubat'tan bu yana kayıp olarak aranan Çay Ocağı İşletmecisi Niyazi Bilgeç, enkaz altında kalan otomobilin içerisinde ölü olarak bulundu. Bilgeç'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Niyazi Bilgiç, 43-6 Şubat'ta sabaha karşı iş yerine gitmek üzere plakası öğrenilemeyen otomobiliyle yola çıktı. O günden bu yana kendisine ulaşılamayan için aranmasına devam edilirken, bugün müftülük caddesi üzerinde depremlerde yıkılan 4 katlı bir binanın enkazında tekerlek fark edenler durumu polise bildirdi. Cansiz bedeni otomobilden çıktı. Bunun üzerine enkaza gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla enkaz altındaki otomobili çıkardı. Otomobilde yapılan incelemede günlerdir kayıp olarak aranan bilgi için cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi morge kaldırıldı. Deprem sırasında önünden geçtiği binanın yıkılmasıyla otomobiliyle enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği tahmin edilen bilgi için cenazesi, otopsi için morge kaldırıldı. Kaynak DHA Yorumlar 500 diyamanda aldım. AR4 çerimizde değer sağ ve kanalite to get NATO'dan Türkiye, Finlandiya onayı geldi. Yani General Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO'ya katlan memnuniyetle karşılıyorum dedi. Gene şunu Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylama kararını memnuniyetle karşılıyorum dedi. Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağını duymasının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Stoltenberg, alınan kararın Finlandiya'nın, İsveç'in ve NATO'nun güvenliğini güçlendireceğini söyleyerek, Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini onaylama yönündeki bugünkü kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu, Finlandiya'nın güvenliğini, İsveç'in güvenliğini ve NATO'nun güvenliğini güçlendirecektir. Türkiye, Büyük Millet Meclisi'nin bir an önce onay oylaması yapmasını temenni ediyorum, ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyleyen Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Başkan ve ben, NATO karargahında Türkiye, Finlandiya ve İsveç'i bir toplantıya çağırma konusunda anlaştık. Geçen haftaki toplantıda herkes, Madrid'de imzalanan üçlü muhtıranın uygulanmasında önemli ilerleme kaydedildiğini ve Finlandiya ve İsveç için hızlı onayların herkesin çıkarına olduğunu kabul etti. En önemli şey hem Finlandiya'nın hem de İsveç'in NATO'ya tam olarak aynı anda katılıp katılmamaları değil. Hızla tam üye olmalarıdır. Katılım sürecinin hızla sonuçlanmasını ve hem Finlandiya'yı hem de İsveç'i bir an önce NATO ailesine tam üye olarak kabul etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum dedi. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saatle bu ekranlardayız. Diğer haberimize geçiyoruz. Uluslararası'nın suçlara ilişkin yürütü soruşturma kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir ve Rusya'nın çocuk hakları komiseri Maria aleksanova Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldığını duyurdu. UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın çocuk hakları komiseri Maria Alekseyevna Lvova belova hakkında savaş suçu gereksizliği yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden UCM yapılan yazılı açıklamada Putin ve Lvova belova hakkında Rusya-Ukrayna savaşı Ukraynalı çocukların Rusya'ya kaçırılması suçundan yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Açıklamada Ukraynalı çocukların Rusya'ya hukuka aykırı olarak götürülmesi suçuna her iki şüphelinin de iştirak ettikleri belirtilerek Putin'in kontrolü bu suçu işlemesine engel olmadığı gerekçesiyle sorumlu tutulduğu ifade edildi. Putin ve Lvova Avelova'nın Ukraynalı çocukların sınır dışı edilmesi suretiyle savaş suçu işledikleri yönünde yeterli şüphenin bulunduğu aktarılan açıklamada yakalama kararının UCM Başsavcılığın 22 Şubat 2023 tarihli talebi üzerine verildiği kaydedildi. Açıklamada yakalama kararının mağdurları korumak adına başta gizli tutulmasının düşünüldüğü ancak hali hazırda suçların işlenmeye devam etmesini göz önünde bulunduran mahkemenin yeni suç işlenmesini önlemek amacıyla kararı kamuya açıkladığı belirtildi. Ama haber devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ferabatçı Alagöz Holding Fibra avaliğine dörtlü finale yükseldi. Ferabatçı Alagöz Holding içerik finale revanş maçında Alistar'ın Sopron basket ekibinin deplasmana 82-62 yenerek seride bu durumu 2-0'a getirdi ve dörtlü final biletini aldı. Fenerbahçe Alagöz Holding, çeyrek final revanş maçında Macaristan'ın Sopron basket ekibini deplasmanda 82-62 yenerek seride durumu 2-0-A getirdi ve 4'lü final biletini aldı. Fenerbahçe Alagöz Holding, Euroleague Women çeyrek final ikinci maçında Sopron basketi 82-62 mağlup ederek final four'a yükseldi. Salah, Nohom Arena, Hakemler, Gividas Gedrilaz, Goran Sicilik ve Tarpesik. Sopron Basket, Borondi 2, Bruks 21, Epoupa, Tegöverney 3, Matbegor 15, Cüzukor 3, Kunek 8, Stankovic 6, Turner 4. Fenerbahçe Alagöz Holding, Agupova 6, de 6, Mesleman 16, Stirk 25, Wanderslok 9, Merve Aydın 2, Olcay Çakır 6, Alperi 12, 2, 8, Stoks 2, Raja. Birinci Periyot, 19-32. İlk yarı, İlk yarı, 38-49. Üçüncü periyot 48-65. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saatler bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri John Berk ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Cens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine dair gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu süreçte Finlandiya'nın sergilediği tutumla İsveç'ten olumlu şekilde ayrıştığını belirterek, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini ifade etti. İsveç'le görüşmeleri iyi niyetle sürdürme kararlılığında olduklarını belirten Erdoğan, sürecin nasıl ilerleyeceğinin İsveç'in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacağını kaydetti. Fotoğraf Anadolu Ajansı Cumhurbaşkanı bizden gitti dedi. HDP yetkili Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinin ertelemesiyle olarak talep bizden gitti açıklamasını yaptı. HDP'li yetkili Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinin ertelenmesine ilişkin olarak talep bizden gitti açıklamasını yaptı. Bir günde yer alan habere göre, HDP'li bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, sel felaketi nedeniyle eş başkanlarımız sahada oluşan program yoğunluğu nedeniyle talep bizden gitti denildi. Yetkili, program netleştiğinde yeniden bilgilendirme yapılacağını bildirdi. HDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, 18 Mart Cumartesi günü HDP Genel Merkezi'nde gerçekleşmesi planlanan görüşmeye ilişkin, Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partimize ziyareti program yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir. ifadesi kullanılmıştı. Kılıçdaroğlu da HDP ziyaretinin ertelenmesinin nedenine ilişkin soruya, bunu bana değil, ev sahibine sorun yanıtını vermişti. Tıklayın Kılıçdaroğlu'ndan HDP ziyaretinin ertelenmesine ilişkin açıklama, ev sahibine soracaksınız. Anla haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlarda ve diğer haberimizde geçiyoruz. Trabzonspor'a dövmek Trabzonspor'dan önce başkanın ardından da tenet direktörü Abdullah Hoca'nın ayrılık karalanmıştı. Radikal yeni başkan ve yeni hoca merak edilirken koygun eski yıldızlarından birinden sürpriz açıklama geldi. Trabzonspor'da önce başkan Ahmet Ağoğlu ardından da teknik direktör Abdullah Avcı ayrılık kararı almıştı. Radikal değişikliklerin ardından yeni başkan ve yeni hoca merak edilirken kulübün eski yıldızlarından birinden sürpriz açıklama geldi. Trabzonspor seçime hazırlanıyor. Mart veya 25-26 Mart'ta belirleyecek olan son şampiyonda Teknik Direktör Abdullah Avcı yeni yönetimin elini rahatlatmak için istifa etmişti. Avcı'nın istifa sonrası gelecek yönetimin yola kiminle devam edeceği de merak konusu. Trabzonspor'un ve Türk futbolunun önemli isimlerinde Fatih dikkat çeken bir çıkış yaptı. Tekke yuvama dönmek isterim diyerek göreve hazır olduğunun mesajını verdi. Şu anda İstanbul sporu çalıştıran genç teknik adam takımını ligde tutmaya çalışıyor. İstanbul ekibinde 15 maçta 6 galibiyet bir beraberlik ve 8 mağlubiyet alan tekke şu ifadeleri kullandı. Cumartesi günü bir maçımız var. Onu düşünüyorum. Trabzon ile anılmamız normal. Bizim de duygularımızı yinelememize gerek yok. Her zaman söyledim. Yuvama dönme isteğim herkesin malı mı? Ana haber büftelerimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. ETL'e son dakika promosyası geldi. ETL'e emekli promosyonda sürpriz rakam hesapları yatıracak. ETL'e son dakika başlaması geldi. ETL e düzenlemesinden ayarlanıp emekli olan milyonlarca vatandaşın söközü, yüzü, yüzü promosyon rakamlarıyla görülecek. Emeklilere öğrenecek olan promosyon rakamı görülmemiş seviyeye ulaştı. Ötü KGF kefaletli iş verenlere kıdem tazminatı ödemesi için verecek 50 milyarların 68 milyar liralık hacim yarat, e, yaratması bekleniyor. Paketin detay detaylarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. 6 ay ödemesiz 36 aya vadeli olması bekleyen kredide faizler de netleşti. 24 aya kadar kredi faiz oranı TLF'e LRF, LRF Türk yazı gecelik referans faiz oranı 2,24 aydan uzun vadelerde ise TLF artı 3 olarak belirlendi. EET ile ilgili son dakika açıklaması geldi. EET düzenlemesinden yararlanıp emekli olan milyonlarca vatandaşın yüzü prosyon rakamları ile bilecek. Emekli ödenecek olan promosyon rakamı görülmemiş seviyeye ulaştı. Öte yandan KGF kefaletiyle işverenlere kıdem tazminatı ödemesi için verilecek 50 milyar liranın 68 milyar liralık hacim yaratması bekleniyor. Ülketin detayları ile çalışmalar devam ediyor. 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli olması beklenen kredide faizler netleşti. 24 aya kadar kredi faiz oranı ile lirat Türk lirası gecelik referans faiz oranı 2- 24 aydan uzun madelerde ise TİLEF 3 olarak belirlendi. 13 Mart 2023 itibariyle TİLEF %8.32. Bu durumda 24 aya kadar kredi faizi %10.32, 24 aydan fazla ise %11.32 olacak. İşte EYT'li milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar. Milyonlarca kişinin yıllardır beklediği EYT sorunu çözüldü. EYT'de ilk maaşlar Nisan ayında hesaplarda olacak. Hal böyle olunca emekli promosyonlarının tutarı mart ayında değişti. İşte detaylar. yasalaşması ile beraber 2.250.000 vatandaşın emeklilik hakkı elde edecek olması bankaların iştahını yeniden kabarttı. Müşteri kazanmak için çeşitli kampanyalar yürüten bankalar emekli promosyonları içinde hazırlıklara başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ekonomist Muhammed Bayram şu ifadeleri kullandı. EYT'li vatandaşlarımız emeklilik dilekçesi vermek suretiyle emeklilik aile almaya hak kazanıyorlar. Bununla birlikte emeklilik başvurularında emeklilik maaşını alacakları banka bilgilerini giriyorlar. Biz de vatandaşlarımızı uyarmıştık. Öncelik olarak bankalara gidip promosyon pazarlığı yapın. Kim ne kadar yüksek promosyon verirse o bankayla anlaşın demiştik. E devlet üzerinden yapılan başvuruda buna dikkat edin demiştik promosyon ücretleri değişti şu anda 15 bin liraya kadar promosyon ödemeleri söz konusu Merkez Bankası'nın bankalara getirmiş olduğu regülasyonlarla beraber döviz mevduatının Türk Lirası mevduatını geçmesiyle birlikte bankalar ekstra maliyetlere katlanıyorlar ekstra devlet tahvili almak zorunlu karşılık ayırmak durumunda kalıyorlar Bankalar mevduat bulma arayışındalar. Bu nedenden dolayı özel bankalar Türk Lirası mevduat bulma arayışındalar. Bunun sebebi Merkez Bankası'nın uyguladığı regülasyonlara tabi olmamak içindir. Vatandaşlar promosyon ödemelerini ne zaman alacak? Vatandaşlarımızın promosyon için pazarlık yapmaları gerekiyor. Burada bankalar promosyon ödemelerini başvurudan hemen sonra yapıyor. Ancak ilk önce banka hesabına emekli maaşının yatması lazım. Emekli maaşı yatmadan promosyon ödemesi olmuyor. Emekliler promosyon için istedikleri zaman bankalarını değiştirebilirler mi? Emekliler istediklerinde banka değiştirebilirler ama geçirdikleri gün sayısı kadar promosyon ödemeliler. Diyelim ki emekliler 3 yıllık anlaşma yaptı, 6 ay geçtiyse 2.5 yılını ödemek durumundadırlar. Emekliler banka promosyonlarını bu aşamalardan geçerek tamamlayabilirler. Son dakika haberi. EYT ile ilgili işverenlerin kıdem tazminatı ödemeleri için sağlanacak kredi desteğinin ayrıntıları ortaya çıktı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bankalar işletmelere kredi desteği için çalışmaları hızlandırırken ödemelerin bu hafta başlaması bekleniyor. 24 aya kadar faiz %10.32 Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre, KGF kefaletiyle işverenlere kıdem tazminatı ödemesi için verilecek 50 milyar liranın 68 milyar liralık hacim yaratması bekleniyor. Paketin detaylarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli olması beklenen kredide faizler değişti. Yemilaya kadar kredi faiz oranı Tile, Liref Türk Lirası gecelik referans faiz oranı 2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 EYT emeklisinin hesabına mı ödeneceği tartışılıyordu. İşverenin hesabına yatırılmasına karar verildiği kaydedildi. İşveren bankaya EYT'li çalışan listesiyle başvuracak. Para hesaba yattıktan sonra işveren EYT'li çalışanının kıdem tazminatını ödeyecek. İşverenin bu krediyi EYT kıdem tazminatı ödemesine yönelik şartlar üzerinde çalışmaya devam edildiği vurgulandı. Prim borcu olana da kredi. Bankalar prim borcu olan çalışanlar için de kredi verecek. Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme kabul edilebilir. Prim borcu olan çalışanlar için EYT kredisi ürünü de bulunduğu belirtildi. Söz konusu krediye başvuracak çalışanların emekliliğe esas SGK prim borçlanmasına ilişkin dokümanını ibraz etmesi yeterli olacak. Bankacılar böylece bankacılık sistemi içerisinde hem firmaları hem de çalışanların EYT kapsamında emekli olmasını sağlayabilecek koşulların oluşturulduğunu söylediler. EYT'li listesi sunulacak. Sabahtan Hazal Ateş'in haberine göre ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, FİDEM tazminatı ödeyecek işletmeleri 25 milyar kefalet limitiyle 34 milyar liralık kredi hacmi oluşturan EYT destek paketini açıkladı. Daha sonra bu kefalet limiti 50 milyar liraya çıkarıldı. Böylece yaklaşık 68 milyar liralık bir kredi hacmi oluştu. Bankalarda işletmelere kredi desteği için çalışmaları hızlandırırken ödemelerin bu hafta başlaması bekleniyor. Birinci adımda işletmeler çalışanlarının EYT başvurularıyla bankaya giderek, Bankada hazine kefaletiyle kullandırılacak kredi tutarını belirleyecek. Kredinin kıdem tazminatı ödemelerinde kullanılması için iş yerinde EYT nedeniyle istifa edip ayrılan bulunması koşulu aranacak. Kıdem tazminatı desteğinin doğrudan çalışanın hesabına yatırılması yönünde görüş ön plana çıkarken işverenin alması seçeneği de tartışılıyor. İş kanununa göre kıdem tazminatının peşin ödenmesi zorunluluğu bulunuyor. Taksitle ödeme için çalışanın onayı gerekiyor. Kredi desteği alıp ödemesi. EYT destek paketi kapsamında kullandırılacak kredinin emekliliğe hak kazananların kıdem tazminatı olarak ödenmesi zorunlu olacak. Aksi bir durumda çalışanın arabulucu ya da mahkemeye gitme hakkı bulunuyor. Ödenmeyen kıdem tazminatına mevduata uygulanan en yüksek faiz işletilir. İşverenin aldığı krediyi başka bir hesaba transfer seçeneği olmayacak. İhbar tazminatı ödenmeyecek. Normal koşulda iş akdini fesheden tarafın karşı tarafa, iş yerindeki çalışma süresine bağlı olarak 2 hafta ile 2 aylık ücret tutarı arasında değişen ihbar tazminatı ödemesi gerekiyor. Emeklilik gerekçesiyle iş akdinin feshi durumunda ihbar tazminatı hakkı olmuyor. Çalışan böyle bir talepte bulunamıyor. verül türimiz devam ediyor yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. PKK'lı taşı helikopter e düştü, PKK'lı taşıyordu, PKK düştü. Türkiye açısından dikkat çeken unsur o helikopterden PKKların çıkması oldu. Bölgesel Kürt yönetiminin açıklamasına başka yayınlığa yer verilmedi. Helikopterin hangi ülkeye ait olduğu merak ediliyor. Kuzey Irak'ta bir helikopter düştü. Türkiye açısından dikkat çeken unsur o helikopterden PKK'ların çıkması oldu. Bölgesel Kürt yönetiminin açıklamasında başka ayrıntıya yer verilmedi. Helikopterin hangi ülkeye ait olduğu merak ediliyor. Kuzey Irak'ta, Türkiye sınırına 60 kilometre mesafedeki Dohok kentinde gizemli bir helikopter kazası yaşandı. Sahibi belirsiz bir helikopter, bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada aralarında kadınların da olduğu 7 kişi öldü. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetiminden Doğuk'ta düşen helikopterde terör örgütü PKK mensupları vardı açıklaması geldi. Bölgesel yönetimin antilerör birimi, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada as 350 tipi helikopterin Doğuk'un Çeman düştüğü belirtildi. Açıklamada helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor denildi. Irak Merkezi Hükümeti, Uluslararası Koalisyon Güçleri ve Türkiye ile temasa geçtiği belirtildi. PKK'ya ait olma olasılığı yüksek. Asam Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan olayı entiliye değerlendirdi. Aslan, Irak kuzeyinde PKK unsurları bir helikopterle bir noktadan başka bir noktaya nakledilebiliyor ve bu helikopterin PKK'ya ait olma olasılığı yüksek değerlendirmesinde bulundu. Aslan, basın yayın organlarına göre bu helikopter Süleymaniye'deki Kürdistan Yurtsever Birliği'ne daha önce verilmiş helikopter. Ve 9 adet daha helikopter olduğuna yönelik bazı haberler geçiyor. Fransa'nın açıklama yapması lazım. Düşen helikopterin Fransa üretimi olduğuna dikkat çeken aslan ama gerçek olan husus şu. As 350 Eurocopter kugar olarak bilinir. Küçük bir versiyonudur bu helikopter. Ransa'nın burada bir açıklama yapması lazım. Çünkü basına yansıyan görüntülerde helikopterin seri numarası açıkça görülüyor. Bu helikopter kime satılmış? Satılan entite, Kürdistan Yurtseverler Birliği olabilir veya PKK'nın kendisi olabilir. Bu helikopteri hangi maksatla kime neden tahsis etmiş? Burada detaylı bir inceleme yapmak lazım. Burada MIT'e büyük bir görev düşüyor kanaatince dedi. Butik uçuşların Irak merkezi hükümetinin bilgisi olmadan gerçekleştirilmesinin zor olduğunu belirten helikopterle taşınacak kişi çoğunlukla VIP dediğimiz çok önemli kişidir. Burada terör örgütünün unsurları eğer helikopterle taşınıyorsa 6, 7 kişilik bir helikopterle muhtemelen bir faaliyeti bir şekilde gören inceleyen, nezaret eden veya katılan bir tören olabilir veya Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanının yaptığı görüşmelere katılmış olabilir. Bir şey diyemiyorum. Ve daha sonra kandil dönme maksadıyla Süleymaniye'ye intikal eden bir grup olabilir. Tabi bu bir projeksiyon, doğruluğu nedir bir şey diyemiyorum. Ancak iki, üç tane alelade teröristin helikopterle bir noktadan başka noktaya nakledilmesini ben pek mümkün görmüyorum değerlendirmesinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı da çarşamba günü yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterin düştüğü şeklinde bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Feru'yu Yakuk asırgası vurdu. 2500 kişi evsiz kaldı Beyaz Saray. Ukrayna'da halihazırda hazırda ateşkes Rusya'nın fethini, tasdik ederce California'da sel ve fırtınalar büyük zarara yol açsa da kuraklığı azalt El Salvador'da ilan edilen o süresi 30 gün daha uzatıldı. Birer izleyen bu haberimizle birlikte tarikhaber.com'a haberden sonra geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haberimizle olan Haber.com'a bekleriz. Sizin alan reklamlara tıklayarak bizleri destekleyebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar, geliştirin. Hoşçakalın.